Yarışmalı inhibisyonla ilgili videoyu hatırlayalım. Bu videoda yarışmalı inhibisyonun bir substrat ya da potansiyel bir substrat ile inhibitörün enzim için yarışmasından ibaret olduğunu gördük. Enzime ilk ulaşıp bağlanan enzimi kaptığından ee, bahsetmiştik. Bağlanan yani enzimi kapıyordu hatırladınız mı? Enzime ilk ulaşıp bağlanan inhibitör ise substratın enzime bağlanamadığını ve tepkimenin gerçekleşmediğini söylemiştik. Öte yandan enzime ilk ulaşanın substrat olduğu durumda inhibitörün enzime bağlanamadığını ve tepkimenin gerçekleştiğini anlattık. Özetle yarışmalı inhibisyonda substrat da inhibitör de enzimin aktif bölgesi için yarış halinde bulunuyor. Bunun yanı sıra e, allosterik yarışmalı inhibisyonda vardı. Allosterik yarışmalı inhibisyonda da substrat ve inhibitör enzime ilk ulaşan olmak için rekabet halinde. Ancak enzimin aktif bölgesi için yarışmıyorlar inhibitör enzimin aktif bölgesine değil de allosterik bir bölgeye bağlanıyor. Aslında burada da aynı fikir geçerli. Eğer inhibitör substrat aktif bölgeye ulaşamadan eee allosterik bölgeye ulaşıp bağlanırsa protein konformasyon değişikliğine neden oluyor. Aktif bölgenin de şekli biraz değişiyor. Bunu farklı renkte göstereyim. Ve substrat aktif bölgeye bağlanamıyor. Eğer substrat inhibitör allosterik bölgeye ulaşamadan aktif bölgeye ulaşıp bağlanırsa o zaman da allosterik bölgenin şekli değişiyor ve inhibitör allosterik bölgeye bağlanamıyor. Özetle yarışmalı inhibisyon enzime ilk kimin ulaşacağıyla alakalı. Peki yarışmasız inhibisyon ne? Evet buraya yazalım. Yarışmasız inhibisyon. Şimdi de biraz bunu anlamaya çalışalım. Yarışmasız inhibisyon durumunda substrat da inhibitör de enzime bağlanabilir. Yani birinin enzime bağlanması diğerinin bağlanmasını etkilemez. Burada enzimimiz var. Substrat bu enzimin aktif bölgesine ulaşırsa tepkime katalizlenir. Yani gerçekleşir. Bu durumu yukarıda anlatmıştık. Substrat aktif bölgeye bağlanırsa tepkime gerçekleşir. Örneğin burada substrat daha küçük iki moleküle dönüşmüş. Yarışmasız inhibisyonda substrat aktif bölgeye bağlanabilir. Fakat aynı zamanda inhibitör de allosterik bölgeye bağlanabilir. Yani bu ikisi enzim için yarış halinde değiller. Çünkü her ikisi de enzime bağlı halde olabilir. Substrat enzime bağlı olsa da olmasa da inhibitör enzime bağlanabilir. İnhibitör enzime bağlandığında substrat da enzime bağlanabilir. Fakat bu durumda tepkime gerçekleşmez. Tepkime gerçekleşmeden substrat aktif merkezden ayrılır. Tepkime gerçekleşmedi. Yani inhibitörün bağlı olması tepkimenin gerçekleşmesini engellemiş oldu. Bu durumda belki inhibitör de bağlandığı yerden ayrılır. Burada yarışmasız inhibisyonu gösterirken inhibitörün allosterik bölgeye bağlandığı durumu ele aldım. Ancak inhibitörün bağlandığı yer allosterik bölge olmak zorunda değil. Aktif bölgeye yakın bir yerde olabilir. Hatta substratın bağlanmasını engellemediği sürece aktif bölgeye bile bağlanabilir. Yarışmasız inhibisyon için genelde örnek olarak, inhibitörün allosterik bir bölgeye bağlandığı durum verilir. Fakat yarışmasız inhibisyondaki esas fikir, hem substratın hem inhibitörün enzime bağlanabilmesidir. Eğer biri diğerinden önce enzime bağlanırsa, bu diğerinin bağlanmasını engellemez. Substrat önce bağlanırsa, inhibitör de bağlanabilir. Aynı şekilde inhibitör önce bağlanırsa, substrat da bağlanabilir. Fakat tepkime gerçekleşmez. Hem substratın hem de inhibitörün aktif bölgeye ya da civarına bağlandığı durumla da karşılaşabiliriz. Evet, burada çiziyorum. Bu inhibitör, bu da substrat olsun. Fakat, tekrar ediyorum, bu tepkime gerçekleşmez. Bu durumda yarışmasız inhibisyona bir örnektir. Özetle, substrat ve inhibitör enzim için yarış halinde değiller. Her ikisi de enzime bağlanabilir. Birinin enzime bağlanması diğerinin bağlanmasını etkilemez. Fakat eğer inhibitör enzime bağlanmışsa tepkime gerçekleşmez. Yarışmalı inhibisyonda ise enzime ilk varan enzimi kapıyordu. Umarım bu video sayesinde yarışmalı ve yarışmasız inhibisyonun farkını iyi anlamışsınızdır.